Selamlar herkese. Hayatımızı hızlı yaşıyoruz ve bu hızlı yaşamın içerisinde ihtiyacımız olan daha hızlı olan telefonlar ve şarj aletleri ve bu şarj aletlerini ihtiyacımıza gün geçtikçe artıyor. Günümüzde akıllı telefonlardan herkesin beklentisi farklı. Bazıları bize uzun şarj ömrü sunabiliyor, bazıları batarya ömrünün çok fazla olduğunu sunabiliyor. Bazı telefonların size işlemci anlamında iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu özellikleri kullanabilmemiz için temelinde telefonumuzun hızlı şarj olup bizim bolca kullanabilmemiz gerekiyor. Akıllı telefon tarafında her segmentte hızlı şarj özelliği olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bazı telefonlar 20 Watt'a kadar hızlı şarj özelliği size sunarken bazıları 120 Watt'a kadar hızlı şarj özelliği sunabiliyor. Ama hemen küçük bir dipnot geçmek gerekirse bu hızlı şarjlar yarım saat olarak baz aldık ama bazıları 34, 35, 36 olarak gidiyor. Biz yarım saat olarak düşündük. Bilmenizde fayda var. İlk telefonumuz Honor V45G. İkinci telefonumuz Honor 50. Üçüncü telefonumuz Huawei Nova 8 serisi. Dördüncü telefonumuz Huawei Mate 40. Beşinci telefonumuz Oppo Find X2 ve X3. Altıncı telefonumuz Oppo Reno7 ve 7 Pro. 7. telefonumuz OnePlus 9, 8. telefonumuz Honor V45G, 9. telefonumuz Honor 50, 10. ve son telefonumuzsa Lenovo Legion Dual 2. Sizler için 10 adet telefon sıraladık. Bu 65 wattta yarım saatlik şarj edebilecek, işinizi görebilecek, hızlı bir şekilde hareket edebileceğiniz telefonları sıraladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizi takipte kalıp yorumlarda buluşmayı unutmayalım.